Merhabalar, 2 Mart 2022 tarihinde akşam saatlerinde balık burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu videoda bu yeni ayın etkilerini, açılarını değerlendireceğim Sonrasında burçlara ilişkin yorumları paylaşıyor olacağım. Ee, öncelikle biraz rahatsız olduğum için sesimden dolayı özür dilerim ancak yeni ay e, yorumlarında sizlerle paylaşmak istedim. Zaten e, biraz ara vermiştim videolara. Bu yeni ay oldukça önemli arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz ay Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşadık. Ve bu dolunay ciddi anlamda sert etkilerle bizleri tetikledi. Akabinde devam eden süreçte güzel etkileşimler olsa da küresel anlamda artık bir doygunluk aşamasına geldiğimiz ve Kasım ayındaki süreçlerin tekrar tetiklendiği korkularımız, kaygılarımız, çabalarımız, çabasızlıklarımızla yüzleştiğimiz bir süreci geride bıraktık. Gerçekten aslan dolunayı birçok insanı sert bir şekilde etkiledi arkadaşlar. Şimdi ise balık yeni ayı bizlere şifa niyetine gelecek. gerçekten mart ayı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 Şimdi bakalım bu yeni ayda bizleri neler bekliyor. Evet arkadaşlar 2 Mart 2022 akşam 20.35 civarında 20.35-20.40 civarında meydana gelecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Mart ayının enerjisini doğrudan etkileyecek bu yeni ay ve Jüpiter'le ile kavuşum enerjisine 2 derecelik bir orpla 14 derece balık burcunda bulunan Jüpiter ile 12 derece balık burcunda bulunan yeni ay enerjileri kavuşumda olacak biliyorsunuz Jüpiter balık burcunda kendi potansiyelini çok iyi sergileyebildiği bir alanda dolayısıyla şifa bereket ilahi sistemin mesajları ilahi sistemin destekleri de bu yeni ay enerjisiyle ile beraber bizlerle birlikte olacak yeni ayın ağının haritasına baktığımız zaman terazi burcunun yükseldiğini görüyoruz ve 7 derece terazi burcunun yükselmesi, yükselen yöneticisi Venüs'ün Oğlak burcunda ve 4. evde oluşu ve Mars'la tam kavuşumda oluşu, hatta Mars ve Plüto ile tam kavuşumda oluşu da dikkat çekmekte. Yani 4. ev temalarının ön plana çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Aynı zamanda şans noktasının yeni ay anında tam yükselen noktasıyla kavuşumda dikkat çekiyor arkadaşlar çok şanslı bir yeni ay çok şifalı bir yeni ay olacak ancak tabi burada mars venüs ve plütonun kavuşumu e, her ne kadar büyük bir girişim büyük bir tutku büyük bir heyecanı tetikliyor olsa da biraz sert etkilerde barındırmakta e, burada şans noktasıyla bu kavuşumun çok güzel bir üçgen açısı varken aynı zamanda kuzey ay çok güzel bir görünüm yapmışken vertexde de bir kare görünüm oluşturduğunu görüyoruz 7. evden Burada artık ruhsal anlamda neye ihtiyacımız olduğunu keşfedeceğimiz aile kavramı, değer kavramı, köklerimiz, atalarımız, kendi konfor alanımızı oluşturmak için ne tarz bir hamle yapmalıyız? Bir yatırımda bulunmak için, e, harekete geçmek için veya belki birçoğumuz ev almak için, yer değiştirmek için, e, harekete geçmek için bir fırsat e, kolluyoruz. Derinden paylaşımlar kurmak, şansımızı yakalamak, yani şanslı bir yatırım yapmak, şanslı bir evlilik yapmak, şanslı bir e, paylaşımda bulunmak, derinlikte bulunmak gibi etkileşimler açısından da aslında Kuzey Erdüğümü'nün desteği söz konusu. Burada Kuzey Erdüğümü, Boğa Burcunun 25 derecesinde haritanın 8. evinde bulunuyor olacak. Yani destek görebileceğimiz, spritüel anlamda ruhsal olgunluğa ulaşabileceğimiz maddi destekleri de hissedebileceğimiz borçlarımız varsa ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyorsak bunları tolere edebilecek bir takım fırsatlar yakalayabileceğimiz aynı zamanda da e, dönüşüme açık olacağımız yani dönüşüme açık olmamızın gerekli olduğu birilerinden yardım istemek destek beklemenin herhangi bir sorun teşkil etmediğinde fark etmemiz gereken bir süreç olacak. Burada e, bu kavuşumun haritanın 4. evinde ve tam 27 derece olak burcunda bulunuşu Artık e, geçmişte bizim işimize yaramayan e, kökleşmiş ancak e, artık e, işlevselliğini kaybetmiş konuları e, geride bırakmak adına e, bir sistem desteği getiriyor. Burada özellikle aileler, aile kavramı, ikili ilişkiler, evlilikler noktasında kadersel kopuşlar da olabilir arkadaşlar. Bazı e, evliliklerin, bazı aileler. Derin bağların artık sistemin desteği e, arkasında olmadığı için e, zorlanması, kopması veya ciddi imtihanlardan geçmesi de söz konusu olabilir. Çünkü burada asıl tutkumuzu, asıl bizi harekete geçirecek potansiyeli açığa çıkarmak isteyen bir yerleşim ve kavuşum söz konusu. Hal böyleyken e, bir şekilde e, nasıl olduğunu anlayamadığımız biçimlerde e, kopuşlar veya e, tıkanıklıklar yaşıyorsak, Buradaki mesajı doğru anlamaya çalışmalıyız. Şimdi yeni aya baktığımız zaman yeni ay A'nın haritasında haritanın 6. evinde. 6. evinin başlangıcında meydana geliyor arkadaşlar. Ee, Balık burcu 6. başak burcunun evinde bulunmakta. Dolayısıyla şifa, e, sağlık konuları çok fazla gündeme gelecektir burada. Özellikle bu yeni ay ile beraber rahatsızlıkların, kronik rahatsızlıkların, koronavirüsün... E, Tedavisine ilişkin, iyileşmesine ilişkin veya buradaki e, sistemin artık e, toler edilmesine ilişkin bir takım gündemler ortaya çıkabilir gözüküyor. Bunun yanı sıra hayatımızı organize etmek, e, hayatımızı daha kaliteli yaşamak, alışkanlıklarımızdan, bağımlılıklarımızdan, abartılı tutum ve tavırlarımızdan uzaklaşmak adına farklı bir alışkanlığa, farklı bir bakış açısına bürünebileceğimiz etkileşimler de mevcut gözükmekte. Keza 6. ve MC noktasının etkileşimine baktığımız zaman özellikle iş ve mesleki alanlarda birçok haritanın da ciddi şanslar elde edeceğini söyleyebiliriz. Burada uzun zamandır iş hayatı, çalışma koşulları, kariyeriyle alakalı sorun ve sıkıntılar yaşayanlar varsa... Bunların şifalanabileceği hatta birden fazla alternatifin aynı anda hayatınıza dahil olabileceği etkileşimlerde mevcut gözükmekte. Çalışma koşullarımız sertse... Çok yoğun çalışıyorsak bunları daha güzel bir ekiple daha keyifli bir hale getirmek adına da fırsatlar yakalanacak gibi gözüküyor açıkçası. Neptün de e, burada 6. evde yani e, şifa ile alakalı çok ciddi etkiler çalışıyor. Özellikle sağlık problemi yaşayanlar, kronik rahatsızlıklar yaşayanlar varsa, operasyon geçirme gibi gündemleri olanlar varsa bu yeni ay enerjisini değerlendirebilirler beklenmedik yerlerden, beklenmedik destekler ve şifa enerjilerin aktif olacağı bir süreç olacaktır. Aynı zamanda hayatımızda üzerinden kalkamadığımız sorumluluklar ilgili konularımız varsa destek beklemekten veya bize sunulan destekleri geri çevirmekten imtina etmeliyiz. Yani burada aslında işbirliğinin sistemin bize getireceği desteğin ve motivasyonun oldukça kadersel olduğunu ve bunu açık olmamız gerektiğini ifade eden bir yerleşim var. Ancak Kova burcunda e, Merkür ve Satürn de kavuşuyor arkadaşlar. Bu yeni ayının 19 derece Kova burcunda kavuşacaklar ve haritanın 5. evinde ve aynı zamanda e, her ne kadar uzaklaşan bir açıyla e, olsa da Uranüs ile bir kareleri mevcut. Bu etkileşim Merkür-Satürn kavuşumuyla beraber bilansla hayattan tat ve keyif almamıza sağlayan konularda bir takım sorumluluklar, yükümlülükler ve taahhütler e, gündeme gelebilir. Burada yeni bir düzene, yeni bir rutine girmeye çalışırken bizler sorumluluklarımız aklımıza gelebilir. Çok keyifli bir yola girecekken belki birçoğumuz için e, eğlenmeye hakkımızın olmadığını düşünmek. Paylaşımı hakkımızın olmadığını düşünmek, aşka, maceraya, risk almaya e, hakkımızın olmadığını düşünmek gibi gündemler ön planda. Aynı zamanda ebeveynlik, annelik ve babalıkla alakalı gündemler ve bunun ağırlığı ve sorumluluğu da e, bu yeni ay anında sırtımızda olacak gibi gözüküyor açıkçası. Burada e, yeni ay anında alçalan noktada e, kironun bulunması, alçalan noktayla kavuşumda olan bir kiron e, şans noktası karşılıklı bulunması birçok evlilikle alakalı, birçok ortaklık ve e, sözleşmeler, anlaşmalar ve samimi ilişkilerle alakalı bir yaranın, bir sorunun, bir şanssızlığın açığa çıkacağını gösteriyor arkadaşlar. Kiron şans noktası ve MC noktası arasında bir tekrar açı kalıp oluşacak. Bu belki de yeni ay anının en sert açısı olacaktır. Bu etkiyle beraber partnerimizle alakalı, muhatabımızla alakalı karşımıza çıkan durumlar bizi ciddi anlamda yaralayabilir ve zorlayabilir ve yeni bir düzen inşa etmek için sistemden bir destek bekleyebiliriz. Çok dua edebiliriz arkadaşlar. Artık yeni bir sisteme Yeni bir rutine sahip olmak adına ve bu dağlarımızın karşılığını da alacağız ancak belli bir alışkanlığı da bırakmamız gerekecek. Bizi yaralayan, bize derslerini vermiş artık öğretecek bir şey kalmamış ilişkiler hayatımızdan birer birer ilerleyecektir. Şans noktasının burada tam yükselen noktasıyla kavuşumu ve 7. eve yapmış olduğu sert görünüm aslında kendi şansımızın kendi elimizde olduğunu gösteriyor. Bir risk alarak, bir cesaret göstererek kendi potansiyelimizi açığa çıkarmak adına geleceğimize yönelik bize zarar veren toksik bağlantılar varsa bunları bu yeni enerjisiyle beraber sonlandırıp sonrasında yeni bir düzen inşa etmek, bir şeyleri yeniden başlatmak, yeni bir köklenme yaşamak adına da sistemin desteğini arkamıza alarak ilerlememiz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet yeni aya dair söylemek istediklerim bunlar da. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor? Ben hemen Koç burcuyla başlayacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz sevgili Koçlar. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 2 Mart yeni ayı haritanızın 12. evinde etkili olacak ve bu etkiyle beraber spiritüel anlamda büyük bir şifalanma, büyük bir iyileşme ve uyanış yaşayacağınız bir gündem var. Hayatınızda yaşamış olduğunuz tıkanıklar, sorunlar, problemler varsa bunların sanki sihirli bir değnekle şifalandığına şahitlik edebilirsiniz. Gerçekten çok ilahi zamanlardan geçiyor olacağız. Özellikle sizin adınıza. Bu etkilerden bahsedebiliriz sevgili koç burçları. Burada... Ev, yuva, aile temalarıyla alakalı da önemli bir destek, önemli bir görünüm ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Umarım e, bütün güzellikler sizinle beraber olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Balık burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada bir hayaliniz, bir umudunuz, e, sizi heyecanlandıran bir gelişmenin gerçekleştiğine şahitlik edebilirsiniz. Kalabalıklara, büyük kitlelere hitap edeceğiniz, sosyal çevrenizin genişleyeceği belki çok güzel bir arkadaşlık kuracağınız enerjiler var burada. Aynı zamanda kariyer gelirlerinizle alakalı da bir iyileşme süreci yaşanabilir, büyük paralar kazanabilir, büyük hayallerinizi gerçekleştirme noktasında sistemin büyük bir desteğini alabilirsiniz. Güzel haberler alabileceğiniz bir gündem sizi bekliyor olacak. Tekliflere, haberlere açık olun derim. Umarım keyifli bir süreç olur. Sizin adınıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Balık burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Burada iş hayatınız, kariyeriniz, geleceğinizle alakalı büyük bir destek göreceğinizi söyleyebilirim. Özellikle otorite konumundaki kişilerden, belki ebeveynlerinizden, belki patronlarınızdan, belki devletten veya sistemden büyük bir destek alacaksınız. Birden fazla işi yürütebilirsiniz, birden fazla işle meşgul olabilirsiniz. İş anlamında büyük fırsatlar ve imkanlar karşınıza çıkabilir gözüküyor sevgili balık burçları. Burada sektör değişikliğine gitmek isteyen, iş ortamında parlamak ve daha çok tanınmak isteyen balık burçları varsa bu anlamda da çok güzel etkileşimler olacaktır. Aynı zamanda parasal anlamda daha ciddi fırsatlar sizinle beraber olacak sevgili ikizler burçlarım. Evet, umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Balık burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Seyahatler, uzaklarla alakalı gündemler, yeni fikirler, yeni bakış açıları etkili olurken, aynı zamanda bakış açınızın çok değişeceği, maneviyatınızın çok artacağı, inançlarınızı sorgulayacağınız ve kendinize güzel bir felsefe, güzel bir yaşam amacı edineceğiniz bir yeni ay olacak gibi gözüküyor. Hukuksal gündemleriniz varsa bu konuda da ciddi şanslar elde edebilirsiniz. Yeni tanıştığınız insanlardan, yeni okuduğunuz kitaplardan ciddi şanslar göreceğiniz, elde edeceğiniz etkileşimler de mevcut olacaktır. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Balık burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Bu yeni ay etkisiyle beraber özellikle borçlarınız, bütçe dengenizle alakalı büyük bir şifalanma sürecine şahitlik edebilirsiniz. Uzun zamandır sizi yoran borçlarınız varsa bunların kolaylıkla ödenmesi adına bir takım fırsatlar yakalayabileceğinizi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra ruhsal anlamda büyük bir genişleme ve farkındalık sürecine giriyorsunuz. Aynı zamanda bekleyen operasyonlar, ameliyatlar gibi gündemleriniz varsa bunlar açısından da oldukça şanslı bir süreç söz konusu olacak, değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Burada sezgilerinizin sizi yanıltmayacağı, sezgilerinizle hareket ettiğiniz zaman doğru insanlarla derinleşebileceğiniz ve kontak kurabileceğiniz bir etkileşim mevcut. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Balık Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 7. evinde etkili olacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler ve karşınızdaki muhatabınızın etkisiyle beraber çok şanslı bir sürece gireceğinizi söyleyebilirim sevgili Başak Burçları. Yeni bir ilişkiye başlamak... ...ve anlayışlı hoşgörülü bir partnerle ilerlemek adına ciddi destekler var. Yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar, yeni anlaşmalar adına destekleniyorsunuz. Muhataplarınızın size hoşgörüyle yaklaşacağı, ufkunuzu açacağı... ...ve bir şekilde size ferahlık ve genişlik getireceği süreçler aktif olacak gibi. Güzel teklifler alabilirsiniz, güzel haberlerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda mevcuttaki ilişkilerinizin de şifalanabileceği bir süreçten bahsediyoruz... Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Balık burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Burada özellikle sağlıkla alakalı ciddi bir şifalanma sürecinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla alakalı, ekibinizle beraber çalıştığınız insanlarla alakalı da ciddi fırsatlar karşınıza çıkacaktır. İş temposu ne kadar yoğun olsa da bunları keyifle, büyük bir huzur ve sükunet içerisinde yapacağınızı söyleyebilirim. Yeni iş girişimleri adına da oldukça uygun bir sürece giriş yapıyorsunuz sevgili Terazi burçları. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza Görüşmek dileğiyle. Hoşça Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Balık burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Burada aşk hayatınız, sizin karşınıza çıkacak şanslar ve fırsatlara dair ciddi etkileşimler var. Kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz sevgili akrep burcu. Belki birçok akrep burcunun çocuk sahibi olma gündemi de söz konusu olabilir veya çocuklarınızla alakalı keyifli durumlarla da haşır neşir olabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı da ciddi fırsatlar elde edeceğiniz, hayatın biraz daha keyifli, neşeli yanlarını görmeye başlayacağınız, şansın ve talihin artık sizin de yanınızda olduğunu hissettirecek bir yeni ay olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Balık burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak sevgili yay burçları. Ev, yuva, aile, kökler, atalar ve e, sizin konfor alanınızla alakalı bir yenilik var. Belki birçok yay borcu bu süreçte taşınma, ev alma, yatırım yapma gibi gündemlerle meşgul olurken, birçoğunuzda evlilik kararı alma, ailenin genişlemesi e, gibi gündemlerle de meşgul olabilir gözüküyor. E, burada e, özellikle e, içsel anlamda da daha huzurlu hissedeceğiniz, kendinizi artık daha emniyette ve konforda hissedeceğiniz etkileşimler mevcut olacaktır. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Balık burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Çok güzel haberler, teklifler, fırsatlar ile karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Özellikle yakın çevrenizle alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir kardeşleriniz, kuzenleriniz, sık görüştüğünüz insanlarla elintili olarak. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler adına da fırsatlar elde edebileceğiniz, çevrenizin genişleyeceği, e, iletişim kurduğunuz insanların size iyi geleceği bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Balık burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Büyük paralar kazanıyorsunuz e, sevgili kova burçları. Büyük kazançlar elde etmek, kendi değerinizin farkına varmak, sahip olduklarınızın tadını çıkarmak adına çok güzel etkileşimler mevcut olacaktır. Özellikle kariyer bağlantılı veya ortaklaşa e, gelir gider dengesiyle alakalı e, ciddi menfaatler elde edebileceğiniz süreçler söz konusu olacak. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Burcunuzda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber artık bir yolun sonuna gelip yeni bir başlangıç sürecine giriş yapıyorsunuz. Gerçekten çok ferahlayacağınız, o teslimiyet enerjisinin sonuna kadar yaşayacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Şansın, talihin, sistemin sizin mesajlarınıza cevap verdiği büyük hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmek adına... Artık eskisinden çok daha iyi hissettiğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Sadece biraz aşırı rahatlık, aşırı özgüven ve aşırı tembellik enerjisine karşı dikkatli olmaya çalışın derim sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeni aya dair söylemek ve paylaşmak istediklerim. Bunlar dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram.opikusalsöyleci hesabı veya evrenselkadimbilgiyatçiyemeyin.com adresini kullanabilirsiniz. Ancak mesajlara biraz geçlenebiliyorum Şimdiden özür diliyorum. Hoşçakalın.